Teknoloji kadar. hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımızda çok merakla beklenen bir otomobil var aslında. Evet ve bir ön izleme videosu çekelim dedik. Evet. Dacia Sandero o var arkadaşlar hemen yan tarafımızda görüyorsunuz. Yenilenen bir kasa 3. nesil olarak geçiyor bu Osmancım Ben araştırdım sen de araştırmışsın. Dışarıdan bakınca hiç Dacia gibi durmuyor değil mi abi? Vallahi durmuyor. Bir kere ön taraftan başlayalım hemen arkadaşlar hızlıca. Ön, bu ön inceleme olduğu için çok detay vermeyeceğiz ama detaylı bir inceleme de gelecek onu söyleyelim. Farlar değişmiş şöyle. Y şeklinde bir led, LED far. far var. Kısa lambalar yine led ama uzun lambalar halojen. Onu değiştirmemişler. Onu söyleyelim. Ön taraf biraz daha kastım bir yapıya kavuşmuş. Daha bir güzel bir tasarım olmuş bence eskisine göre. Kaputun üzerine bazı hatlara yer vermişler ki diğer modeller sade düz bir evet, yapıydı burada. Bir, aynen kastı bir İki tane var. tane çıkıntı vermişler. Yan tarafa olur. bakalım. İki, öbür tarafta aynı zaten o yüzden. Şurada plastik korumaları var. Evet bu siyah bu, olduğu için belli olmuyor çok ama bunlar evet, şey. Evet. Plastik korumalar arkadaşlar burada. Bu Bey modeli olduğu için biraz daha D sınıfı bir su aslında arkadaşlar. Bir de bunun normal versiyonu var. O biraz daha bu kadar yüksek değil, bu kadar farklı bir tasarıma sahip değil. Depo kapağı birazcık büyütülmüş, gördüğünüz gibi. Arka tarafta da yine stoplar bayağı bir değişmiş, yine bayağı bayağı değişmiş. Yine y şeklinde bir stop lambaları var, görüyorsunuz arkadaşlar. Burada LED lambamız olduğunu söyleyelim. Bagaj, ha onu söyleyeyim Osman, açma, açma abi. Şöyle söyleyeyim, bakın eski versiyonunda bagaj kapağı buradaydı, düğmesi daha doğrusu arkadaşlar. Şimdi bu iç kısmı alınmış. Ya yani burada olması zaten çok demo değdi. Evet bunu en iyi şekilde yapmışlar. 410 litrelik bir bagajımız var. Kapasitesi 410 litre. Şurada krik, krikomuz var. Onu gösterelim. Şuradan hemen şöyle. Krikomuz burada arkadaşlar. Şurada da yedek lastik açalım. Yedek lastiğimiz de burada. 80 kilometre diyor maksimum. Tamam. Şimdi dışı bu şekilde dışı özetlemiş bu şekilde. olduk. Genel şimdi, bir bakış vermiş evet, olduk. İçine geçelim. Hatta içini de First person bir şekilde gösterelim sizlere. Kov dedikleri bir kamera ile evet. yapacağız. Osman kafasına bir kamera takacağız. Tamam, <gülüyor> tak, tak, tak, tak. Osman bir görsün. Tamam, yani. şöyle takacağız. Bunu. İçini de öyle gezeceğiz arkadaşlar. Şöyle taktıktan sonra şöyle. Evet. Açısını ayarlayıp bunla size içini arabanın göstereceğiz. Şimdi aracın içine geçelim. Evet, Osmancığım geldik arabanın içine. Evet, arabanın içine ne bindik iç. şu anda. Ben şunu göstereyim istersen. Arabanın içerisindeyiz. Şu Anahtarsız çalıştırma var. Anahtarımız. Ama tabii her bu... pakette yok biliyorsun. Ya tabii bu yine bize gelen en üst, en paket. üst paket. Prestige paketin en öyle. dolusu bu. Onu söyleyelim. Şunu şuradan alalım. alalım abi evet yolu. arkadaşlar bu otomatik vites. Gördüğünüz Clio platform üzerinde geliştirilmiş evet. olduğu için aynı. Biz geçtiğimiz günlerde Clio'yu incelemiştik. Onun da ekstronik paketiydi. 1.0 ve 3 silindirli motorumuz var. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Ben şu anda hiç Dacia'da gibi hissetmiyorum kendimi. Evet. Koltuklar falan çok güzel. Şöyle arkaya doğru bakayım. Yani arka koltuklar gayet güzel. Şekilli görünüyor. Turuncu dikişler falan. Gayet hoş olmuş. Süper değil mi? Şurada bir SOS var mesela. Artık standart mı biliyorsun otomobillerde? Buna basmıyorum tabii de bastığın zaman 112'ye konumunu gönderiyor. He. Çalışıyor standart. mu acaba? Bazen de çalışmıyor falan. <gülüyor> Denemeyelim onu. <gülüyor> Şu tasarım güzelmiş. Şu Evet, At şu Ataka, çizgiler çok hoşuma gitti bak. At turuncusu diyorlar buna. Bu o bu arada koltuklar da var bak. Evet, koltuklarda da bu yine. bu taraflarında da var. Bak bak bak ne var burada? Elektronik park freni var. Burada ne var ya? Burada Aa. da bir paket var. bize Renault ne yapmışsın ya sen bize böyle? <gülüyor> burada da bir Daçia flash belleği var. Bakayım burada ne var? Arkadaşlar biz de arabaya ilk defa bindik şu anla yani. Evet, aman. Allah süslü. <gülüyor> <gülüyor> Oo bak. Ha, maske, maske koymuşlar baklar. Bak. Başka. Oo alırım bunu ben. Alırım. Aman al. <gülüyor> Ooo bak selpak. Selpak da var tamam. Dur dur dur başka daha var. Bitti bak, mi? Böyle. Hayır öyle. Evet. <gülüyor> Yıkanabilir yüz maskesi. Baya bir maske falan koymuşlar içine. Bayağı da yine ha, maske, maske. Çalıştırmadan önce bakın burada da yine. Bu arada he, bak ne dikkatimi çekti biliyor musun Özgürçek? Evet. Hani en dolu model falan diyoruz ki. <gülüyor> şatta şey bile var e, kör nokta bile var gördüğüm kadarıyla. Clio'da yok bu arada kör nokta Konuşmuştuk seninle. Onun konuşmuştuk ama bunda da şey yok mesela. Kendi kendine kapanabilir hale yok. Evet işte o bir şeyleri çekin. koymamışlar. Yani o konulabilirdi ne bileyim kendi Şuralar buralar buralar. Evet sert plastik. plastik ama şuralara şu bak yumuşak, kumaş, kumaş kumaş döşemişler Aslında yumuşak değil bak kumaş kumaş, kumaş var. üzerine Acaba bu kumaş bak. uzun kullanımda hani bir dezavantaja dönüşür mü? Şu anda ben onu düşünüyorum açıkçası biraz da. Elektrik park freni söylemiştik. Bak buralarda iki tane şeyimiz var. Eee yani bardak, bardak koyma, koyma yeri, şu kol dayama. Yine orada İleri geri gidiyor mu? Gitmiyor Yok, galiba. Gitmiyor da. Şu benim detayışıma gitti ya Osman. Evet bu arkadaşlar şey bu arada. Bu ekranı aldığın zaman beraber geliyor. Telefonun girilmiş. kendi şeyi bu. Hani şey zannetmeyin bunu. Bu ekran yok normalde değil mi ama? Bu en üst pakette. En üst paketten pak mi var sadece? En üst pakette var ya da mesela konfor ve prestij var. Comfort'ta ekstradan alabiliyorsun. Prestige'in de belli bir paketten sonra alabiliyorsun bunu. Şöyle koyalım mesela telefonumuzda bakalım nasıl oluyor. Şöyle açılıyor. Açamadık galiba. Böyle Senin telefon biraz büyük ya. Büyük ya evet. Zor söylüyorum. <Zosu bir yalnız. gülüyor> Aynen. Ama bence güzel bir bence interne. Bence hoş. Evet. Ama biraz yolu kapatıyor mu? Bir de şu ekranı fark o ettin mi? O şey yapabilir. Osman. Çalıştırmaya basalım. Osman şeyi fark ettin mi dostum? Bu ekran çok boşlukları var. Evet. Kenar kanalının aşırı, aşırı, yani. aşırı çok fazla. Evet. Ama onlar tabii. Ama Dacia'da da eder. bunu görmek güzel bir şey onu da söyleyeyim. Yani Dacia'da bunu görünce bunları görmezden geliyorsun. <gülüyor> evet. Şu Şimdi... şeyler. Şey Bak bunlar da Duster, Duster dijital da gösterge mesela. Dijital, dijital gösterge olması da güzel. Bak. Evet. Gayet güzel bence yani. Şu Kuşlar. buralarda da var. Bak Ataka turuncu diyorlar buna bu detaylar. Şurada bir tane çakmak var. Çakmak Burada bir USB var. varmış gibi duruyor ama yok. USB'yi ben gördüm demeyeyim. Şurada. Ya. Şurada. Ha, evet, bu <gülüyor> yani değişik bir yere koymuşlar. Saklamışlar adeta USB'yi buraya. Ee, yine de koymuşlar. Belki şey için buraya koymuşlar. Yani şarj takmak ayı, tabi için. Telefonu Bence iyi fikir olmuş ya. Klasik şu şunu gösterelim istersen. Klasik Zeno e, telefon şey. Evet, şey o, sistem. Ya bu ne artık. Diye. Ne bileyim. almalıyız. Yani, aynen yani. öyle. Yani bu artık kalmadı ya. 2000'li yılların şeyi bu. Ama buradan. buradan. da konuşma var. Aynı Clio'da olduğu gibi sesler yapıyorsun. İşte hız. Hız limit sabitleme, var. Hız, hız, sabitleme, hız limitlisi limitleme. Hız limitleme. Buradan onları ayarlıyorsun. ayarlıyorsun. Sıfırlama tuşunu koymuşlar. Yani fonksiyonel bir direksiyon. Fena yani, değil mi içi? Ne i̇çi güzel ya güzel. rahat yani, yani geniş, dar değil çok fazla. Malzeme kalitesi de fena değil ya. Abi. Malzeme kalitesi daç ya. Bak mesela şu sert plastik. Aşırı sert ki bence burası da aynı. Malzeme muhtemelen üzerine sadece kumaş döşediler. Yani sert, şuralar falan. sert Bu sertlik neye neden oluyor onu da söyleyelim. Bir süre sonra trim sesleri çıkartıyor ortaya. Atıyorum evet. iki sene, üç sene sonra kullandım bu arabayı. Ne oluyor? Trim sesi gelmeye başlıyor. E tabi şimdi uzun kullanım yapmadan konuşmak çok doğru. Olmaz. Bir şey bir... direksiyonun şey ayarı var. Bak kamera var. Evet. Onu gösterelim. Ama 360 yok herhalde 360 değil mi? 360 yok bunda. Hem önde hem arkada sensörler var. sensörler var. Kamerada biraz değişik bir görüntü geldi bana ya. Kemerlerimizi bağlayalım. Start stop vesaire var zaten onlar. Evet start stop eco var. Eco mod var. Orada bir eko görüyorum. Evet eko modumuz da var. Şurada bir Eco. Herhalde o zaman hani vitesin aralıkları değişiyor daha az Aynen. daha yakıt tüketimi için. Şimdi mesela Leno'da Klio'da ne vardı mesela Eco Eco'ya aldığında buradaki kadran renkliydi. Böyle Bizim bir değişik dijital renk vardı. Bu Aynen. analog kadran. Bir tek ortadaki kadran biliyorsun gördüğün gibi şey. Tabi biraz fiyatlardan da bahsedelim hani bu bir ön inceleme ama ön gösterim diyebileceğimiz. 100 e, Dacia'da normal Dacia modeli 130-140 binlerden başlıyor. Bunda ise 150 bin başlıyor, 180-190 bin liraya kadar çıkıyor ama bazı özelliklerde yine Clio'da olduğu gibi paket. Yani mesela işte atıyorum bu geri bir bilmem ne paketiyle alıyorsun, onu bilmem ne paketiyle alıyorsun, onları incelemede detaylı bir şekilde anlatacağız. Bu Dizel mi? Benzinli mi? Onu da söyleyeyim. Şimdi, he, motorlarını söyleyeyim. Bir tane motor var aslında. 1.0 3 silindir. Yine Clio'dan gelme aslında motora. Evet. En son incelediğimiz Clio'da var o motor. E, sadece şöyle bir fark var. Dacia'nın e, normalinde yani Sandero'nun normalinde, e, Stepway olmayan sürümünde şöyle bir fark var. Bir 65 beygirlik, atmosferik bir sürüm var. Sandero'da, Sandero Stepway'de ise direkt 100 beygir, şey 90 beygirden başlıyor. Bunun 90 beygir otomatik, 90 beygir manuel bir de 100 beygirlik aynı motor bu arada 100 beygirlik e Eco dedikleri bir motoru var o direkt LPG ile geliyor fabrika çıkışı. Fabrika çıkışı LPG evet. ile. Evet. Şu anda ortalama 12.1 litre gösteriyor arkadaşlar. Ama o tabi, tabi araba yani. 300 kilometrede bu arada onu da söyleyelim. Yani 300 0 biliyorsunuz bunlar da zaten belli bir süreye kadar. Yüksek var, Evet Aynen, sonradan düşüyor. Yani o hani çünkü soracaklar ne kadardı falan filan. O sizi yanıltmasın şu anda görünen 12.1 litre. E, muhtemelen o bir süre kullandıktan sonra düşecektir. Ya beş buçuk falan litre civarında gösteriyor aslında Klio'daki rakamlar. Bu kadar. Evet, Klio'yı test ettiğimizde evet. de o rakamları yedi, görmüştük zaten. Yedi litreyi falan gördük ama İstanbul'da şehir içinde tabii ki o rakam biliyorsunuz. Sağ ol Mercedes'im. Yani hani yola çıktık şöyle hızlı da bir yol yapalım. Birazcık motor sesi geliyor sanki. Evet, Size göre yalıtımı biraz daha kötü gibi. Clio'ya göre söylüyorum Aynen, bu arada. Clio'da o motor sesi gelmiyordu. Bunda geliyor. Bunun rakibi aslında Clio değil. değil. Hani biz Clio ile kıyasladık ama. Ya yani neden Clio'yu yani Clio Çünkü Clio sınıfında yok, yükseldiği için aslında. Clio ve Captur'un geliştirildiği bir platform var. Evet, Aynı platformu, platformu kullanıyor. Geliştiriliyor. Evet. E, malzeme kalitesi falan değişiyor. Hatırlarsan Clio'da buralar yumuşacıktı. Yani. Yani Hatta şu, ilk bindiğimizde Clio dedik. mu dedik. Başka yani bir arabaya böyle. mı geldik? <gülüyor> yani şimdi Clio'nun içinde adamlar bir şeyler oynamışlar ama bunun iç malzemesi biraz daha Clio'ya göre düşük kalmış ama fiyatı da düşük. fiyatı da düşük Şöyle artık, artık B segment bir SUV bir bu. Olmuş. Evet. E şu anda Türkiye'deki en ucuz B segment e, SUV'a biniyoruz arkadaşlar. Bu model oldu. Daha önce bu Kia'nın Stonic isimli bir aracında böyle bir şey vardı. Onun fiyatına kalardı. kadardı? Sen o onu da araştırmışsın abi. Bu bin liraydı. Bu şimdi 155, 160 binden falan başlıyor gibi biliyorum. Yani diyorum. bir 20 bin liraya yakın bir fark var arada yine. Az bir fark değil. İyi. Evet. Şimdi orada şu da var. E, Clio ile karşılaştırırsak eğer diyelim ki mesela Clio'daki fiyatlara göre konuşacak olursak Clio'nun bu özellikleri hemen hemen daha farklı özellikler de var Clio'da bu arada. Full artı full alırsanız işte otomatik vites işte aynı motor zaten. Aynı xtronic şanzıman. Sonsuz şanzıman deniyor bunlara. E, 240 bin lirayı falan buluyor. Ama onda başka şeyler de var. İşte 360 derece kamera var. Bilmem ne var. Bunda yok. Artı ama mesela bunda da enteresan bir şey var. Kör nokta uyarı sistemi var bu arabada. Evet, Clio'da söylüyor, da o yok. Clio'da yok. Bence Clio'da olmalıydı mesela. O da yani Clio'da ama. o kadar doldurup da kör nokta uyarı sistemini koymamaları biraz absürt Bunda var bak açıkçası. aynalarda görüyoruz. Evet var var burada da aynada gözüküyor. gözüküyor. Ya şöyle bir durum işte. Hani Mesela bunda çok basit bir özellik. Katlanabilir ayna. En koymamış. bile koymamışlar. Evet. Yani. Ya şöyle işte orada ben onu konuştum Önö'deki arkadaşlarla da onlar dedi ki hani ihtiyacınız olabilecek aslında her şey var diyorlar. Onların böyle bir iddiaları var. Tabi bu ihtiyaç kişiden kişiye değişir. Hani kimisi dediğin gibi katlanır aynı ister öbürü ya koltuk ısıtma ister mi? Koltuk ısıtma ister <gülüyor> ha gibi gibi gibi. Onlar optimum bu hani demişler ki şu olsun şu olsun şu olsun bu olmasın demişler. Ama katlanabilir bir aynı çok zor bir şey değil aslında ama bu araba direkt günümüzü yakalamayı başarmış yani. Bu sefer gerçekten Tasarım tarafında güzel iş çıkarmış Dacia. Beni şaşırttılar açıkçası. Beni de şaşırttılar. Hani ben Dacia'dan böyle bir tasarım çizgisi beklemiyordum. Dürüst olayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Osman bu böyle yan da kullanılabilir. İstiyorsan böyle dik. E, tabii bir. ya dik. Yani dönüyor. Döndürmeli. Böyle bu şekilde de kullanılabiliyor. Bence bu çok güzel olmuş. Ben ama iç mekanı yani beğendim. Tasarım güzel. Malzeme evet. e, yani Dacia'ya göre iyi. Tabii ki daha pahalara bak kalitesi beklememek lazım. Yani alacak olsam mesela hani bunun segmentindeki araçların fiyatlarına bakıyorum şimdi 200.000 lira altına alınabilecek araçlara bakıyorum hatta böyle 180.000 altına desek daha doğru olur. Açıkçası hani bir şey kalmadı artık yani öyle bir araba kalmadı. Ne var biliyorsun Egea falan var açıkçası Egea'yı alana kadar bu arabayı alırım ben yani. Şimdi biliyorsun Egea'nın cross modeli çıktı evet. bununla karşılaştırılıyor da bazen zaman zaman ama bu donanımı almaya kalktığın zaman Onda 240-230 O civarlara çıkman gerekiyor Evet şimdi sürüş yaptık Kısaca size bu otomobili tanıttık Önümüzdeki günlerde Detaylı bir inceleme videosu gelecek arkadaşlar Yani A'dan Z lastiklerinin Derinliklerine kadar inceleyeceğiz sizin için Öyle diyelim yani O videoda aklınıza takılan tüm soruları Gidermiş olacağız Hani bunda şunu demeyin Ya abi şundan bahsetmemişsiniz Bundan bahsetmemişsiniz Bu sadece bir ön bakış videosuydu arkadaşlar Ve biz de. İlk defa bindik bu araca. sizinle birlikte hatta videonun başında da aracın içindekileri sizinle birlikte fark ettik gördüğünüz evet. üzere. Dolayısıyla biz de ilk defa deneyimliyoruz. Önümüzdeki günlerde dediğimiz gibi çok geniş ve kapsamlı bir inceleme videosu gelecek. Orada size aracın hakkındaki her şeyi merak ettiğiniz bütün soruların cevabını vereceğiz. Şimdilik hoşçakalın diyorum ben size. Ben de hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, yorumlarınızı mutlaka ve mutlaka videonun altına yazmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, kolay gelsin.